Lürr Müzesi'ndeyiz ve erken dönem Yunan heykellerinden birine bakıyoruz. Aslında yaklaşık yarım metre olan küçük bir figür bu. Lady of Auxier. Auxier'lı kadın olarak adını duymuş olabilirsiniz. Bu isim bu heykelin 20. yüzyılın başlarında Auxier'de bir depoda bulunmuş olmasından geliyor. Büyük ihtimalle Girit Adası'nda yapılmış. Bunu üzerindekilerden ve Girit'te bulduğumuz diğer mezar heykellerinden anlayabiliyoruz. Nekropole yerleştirildiğini düşünüyoruz. Mısır heykellerine de benziyor. Bu dönem Yunanlıların kendi sanat tarzlarını belirlemeye çalıştıkları döneme denk geliyor. 4. ve 5. yüzyıldaki naturalizme çok uzak. Bu dönemde Mısır önemli bir kaynaktı. Eteğindeki ve saçındaki geometrik örüntü ve şekiller açısından da antik heykellerden etkilenilmiş. Aslında bütün figür hiç de naturalistik değil. Vücudun formu ile ilgili bir örüntü mevcut. Şu kol ve ele bakın. Gerçek bir modele bakılıp dikkatlice işlenilmiş gibi durmuyor. Sanki eli temsil eden şekillerin bir araya gelmesiyle oluşmuş. 7. yüzyıldaki bir heykelin Yunanistan'da yeniden canlandırılması olmuş. Geometrik şekiller, uzatılmış bacaklar ve parmaklar da var. Saça bakın, nasıl da kareler halinde toplanmış. Belki de bunlar örgü. Ve tabii kafanın ölçüleri, gövdenin kalçaya oranı konusunda bir karmaşa var. Ama bu sanatçının önemsediği bir konu olmamış. Antik Mısır eserlerinde gördüğümüz kolların bedene iyice yapışmış olmasının aksine kollar bedenden ayrı gibi. Bacakları ise neredeyse bir taş parçası, ayrık değiller. Küçük bir noktanın üzerinde çok ağır bir heykel var gibi. Bu heykeli sonrasında Yunan sanatında olanları düşünerek yorumlamak çok güzel. Taş öyle bir oyulmuş ki kolunu özgür bırakmış. Ve bu ilerideki birkaç yüzyılda Yunan sanatının belirgin özelliği olmuştur. Tabi bunu yapan kişi böyle bir şey bilmiyordu. Ayrıca şunu hatırlamakta da fayda var. Her ne kadar bu heykelin konusunu bilmiyor da olsak, bu heykellerin çoğu dinsel amaçlar için yapılmışlardı. Evet, her ne kadar müzede bakıyor da olsak, bu heykellerin yapıldığı zamanı unutmamalıyız. Ayrıca eminim yüzeyde gördüğümüz geometrik şekiller bir zamanlar çok parlak renklerle süslenmişlerdi.